Aş teyze kaç yaşındasın? 86. 86 yaşındayım. Maşallah sana. Şükürler olsun. Doğuma büyüme daha Marmaralısın, değil mi Aş teyze? He. Aş babaları Salcancından. Babalar Salcancından. Babalar Salcancından ben kendim de, dağ Marmara'da otururdum. Salcani mı gelin gittirin? Ha, hayır. E, hayır. Kocusu oradan eee köye geldi. Daha Marmara'ya mı geldi? Hı, hı, hı. İç güveyliğine. Yörüklerim de. Yörüklerim işte. Görüyormuş. Çocukluğun burada geçti ama değil mi Ayşe teyze? Neler yaptın çocukluğunda burada? Annem babam vardı. Tabii onlar da ilaç verliydi. Hayvancılık mı yaptılar Ayşe teyze? Geçi mi? Geçi koyun? Geçi, Geçi koyun. Sen de gitmişsindir değil mi Ayşe teyze? Dağda vakitim geçti, dağda. Dağda geçti hep baktığım? Dağda vakitim geçti. Okula gittin mi Ayşe teyze? Buralarda yoktuk o zaman. Okula gitsem ben de Ankara'ya, vali oluyordum. Vallahi izinlerim. Gönderselerdi neler olurdun? He. Okul yoktuk o zamanla bizim günümüzde buralarda. Kaç yaşında evlendin Ayşe teyze? On dört. Ooo. Çok küçük yaşta değil mi Ayşe teyze? <gülüyor> <gülüyor> Gitti Ömer, bitti. Şükür. Bugün ökete yaşadığına şükürler olsun. hamdolsun olsun Allah'ıma. Hamd olsun Allah'ım. Bir vesileyle mi evlendiniz? Ha? Eşinle bir vesileyle mi evlendiniz? Yoksa hani Selcenniliymiş amca mı? Selcenniliymiş de onlara anası babası burada çobanla gelmişler. Burada yerleşmişler. Burda kalmışlar, öyle evlendik. Tanıştınız burada, gördünüz mü birbirinizi, Görenek mi evlendik? Göremez, göre mi evlendik. Görerek. Severek mi evlendiniz? Severek evlendik. Nasıl oldu peki düğünü? Düğün müğün olmadı. Nasıl, düğün yapmadılar mı? Kaçtık. Ben de kaçtım Ayşe Teyze. <gülüyor> Bu Selcenniler acar herhalde. Sel çok iyidir. Sel çok iyi bir namaz kâdi. İme yine törem yemeklere etmekler çok kıymetlidir. Kısmır mı diyelim? Ha. Birbirinize oda ekli olmazlar. Biz daha mı ekliyiz diyor? Elbette. Elbette. E nasıl kaçtınız? 14 yaşındasın ya, değil mi Ayşe teyze? Çoklukluk. Adam densizdi, densiz. Densizdi o da. Ben densizdim. Peki hala kaç tane evladın oldu? Beş, iki sahirat, üçü dünyada benim de Allah'ım'a manat. İki olan bir kız başında Allah manat. Evlendikten sonra ne yaptınız peki amca ile? Hala çobancılığa, hayvancılığa mı devam ettiniz? Hayvancılığa devam ettik hayvancılığa. Neler yapılırdı daha Marmara'da başka? İşi ne yapacak ya. İşte onun ahartısıyla, göğü artısıyla dediğin gibi mal gücümüyle, alıp satmayla vakit geçti. Pekala, şimdi sen e, eski devride görmüş, mesela şu devirde gören bir e, insansın Aşk Teyze. Mesela önceden su yokmuş, yani neler nasıl beş çocuk yani nasıl vaktinizi geçirdiniz? Çamaşır yıkamak, çok zor şartlar. Hayme anacığım hayvanla çile, bu bir de ne tekrarday? Çeşmelerden sonra da öyle değer olduk. Ne zor şartlarda değil ha, mi? Çadırda. Çadırda? Çadırda. E, Çadıra şey için mi? Çobancılık yaptığınızda çadırda mı kalıyordunuz? Çadırda kalıyorduk tabii. Çadırda Çadırın önünü geçiyorradık, gece bekledik. Daha Öyle. sonra yazında köye gelirdiniz. Öyle mi yapardınız? Gelmedik biz. Şimdi sayvent yapıldı. Da bizim daha da vakitimiz geçti. Daha vakitimiz geçti. Şükür gün Nerede şükür? bunlara nerede şükür? Şükür. Pekala, amcanın ismi neydi? Veli. Veli. Veli amcayla ile nasıl? Geçiminiz nasıldı? Allah solu. Allah Şöyle böyle mi? Hı. Atlarını ben 5 yaşlı kadar emiz verdim. Atlarını koparanı. Çobanı dök. geldi, ana benim derdi bana. attan. O günler öyle geçti yavrucu. Bugünlerin hindi ki günü ne var? Her şey bol. Her şey bol. Yokluk değil mi Ayşe deyce? O, o çokluk yoktu, çokluk doğdu. Ne vardı? Şimdi her kazandık her yerden geliyor çalıştın kere. Ama Allah'a şükür mesela çok sağlıklısın. Maşallah. Şükürler olsun. Aklımda yere kadar noksanlık yok. Ne zaman dünyaya geldim de evlendiğimden itibar aklımda o, o yaptığım işte aklımda. Şükürler olsun ona. Çok şükür sana. Maşallah. Aka seferini vermesin Allah kimseye. O da az. Işte bu çalışmanın vermiş olduğu bir şey değil mi Aşe teyze? Bizler şimdi artık teknolojiyle araba var. Ya motora biniyorsun ama o zaman her iş ya ayaklarınla. Ay, sırtına bir çocuk oldu. Çocuğun üstüne bir kolamla sarmadım da daha geçeyim endereyden sulandırdım da çadıra döndürdüm. O günler geçti. Ya öyle yaşadık kızım. Şimdi ne var şükürler olsun. Evlatların geliyorlar mı yanına? Burada mı kalıyorsun her zaman? Bu, bu bak 2-3 ay, ay bakıyor, atların yanında duruyorsun, orda orhan onun yanında duruyor. Allah böyle böyle geçiyor işte günleri. Ne güzel, hayırlı evlatlar Amin. vermiş Allah Amin. sana. Cumhurunuzu hayırlı versin Allah, hayırlı versin. Burada kalıyorsun değil mi şimdi? H. Burada kalıyorum, burada kalıyorum. Burada, burada, burada kalıyor. nasıl geçiyor şimdi, neler yapıyorsun? E, bu Bir şey işleyemeyen kızım, işleyemeyen aşamada yatıyor, Allah razı olsun. Gelin olsun, boğulsun, damadım olsun hazırlayıp yediriyorlar. Bu <gülüyor> zamana kadar çalıştım yeter Öngar değil ha. mi? Çalışabilsem çalışacağım daha. Kucum yetmiyor, ayağım yorumuyor. Çalışabilsem daha bunlara çapıya gidiyorlar. Ama kucum yetmiyorlar. Hacı'ya gittin mi? Hacı'ya Hacı gittin. Hacı Gittiniz Hacı. mi? Ha mi? ben mi, gitmedim. Belan Canlı ne zaman vefat etti? Yirmi beş sene oluyor gari, bana dede. Rahatsız mıydı? Hı? Rahatsız mıydı? Hani o yaşlı değil de derdi oldu. Gitti. Yattığı yerlerden rahatsız. Neden? <gülüyor> hani sen <gülüyor> dedin ya nasıl geçiniyordunuz? Alasulu desek de. Anıyor Alas... musun onu şimdi? Yani, Alasulu dedim. Şimdi açığını söyleyecekseniz Allah var üstümüzde. Tatlı mı geçim yapamadık. Dıştıydı. Dıştı, dıştı. Ben de baraba bir işete yere girmez. Çolun çodun istikbalını düşünmezdi. O günü geçirdim ben. Dıştaydı derken? Nerede tutarsan gittin? Nerede tutarsan gittin? Yavrum. Nerede tutarsan gittin? Ama bak o zaman sabır varmış değil mi? Sen mesela sabretmişsin. Sen yani sabretmişsin mesela, onu katlanmışsın. Ama şimdi mesela bu yeni nesilde bu yok Ayşin teyze. Öyle bir yan bakımasın bir gence, bir genç bakarım bir. Nere gittin? Ne iş yaptın? Ya o da sanır ya, durun bakalım sabrettin mi? Değil mi? Doğru değil mi? dedi? yok. Sabrettin her şeyi. Kız çekişe beni niye sabrettin onu sen, niye geçirdin onu ne diye. Evet çoluk çocuğum vardı. Dün dünyayı ne seydiğini bilmiyorum yavrum. O zaman onu ama şimdi de sence kötü değil mi? Sabretmiyorlar mesela. Uzun... Kötü değil mi hanım? Dedi evlilikler yok mesela. Şimdi bir çoluk çocuk oluyor, çoluk çocuk arada kalıyor. Ee çocuğum vardı benim, onu televizyona çıkıyor aramaya çıkıyor. Ya muhane Kötü yiğit de, başka da o çocuk arada kalmasın. Doğru değil? Mi? İşte böyle. Şimdi erkeklerde de söz hakkı yok. Hep kadınlarda. İyi mi peki sence? İyi değil. İyi değil. Herkes işini bilmeli, işini yapmalı değil mi Aş Teyze? Erkekten bir, iki, iki söz çıktıysa kadınlar biri çıkmıyor. Çünkü orta direk, her yeri erkek görüyor. Parayı kazanıp geliyor, çocuğunu harcamaya gidiyor. Kadın bir gitse pazara bir gidemez. Arlıysa, arsızsa her yere gide. Dediğim doğru değil mi? Doğru Ayşe yazar. Ne güzel e, zamanını Dağ Marmara'da geçiriyorsun Hı. burada. Hı. E, çok güzel bir yer. Havasından ve suyundan değil mi Dağ Marmara? Çok güzel bir yer bence. Güzel gelen hep güzel diyorlar ama işte Yaşayana beğenmiyorlar. Biyenmiyorlar. <gülüyor> Şehir var hani garia. Çok az değil mi artık nüfus? Şehirde yaşamak zor. Köylük yerlerde yaşamak çok iyi de işte ille şehir havas ediyorlar. Şimdiki negar. toprağı havas etmiyorlar. Peki Ayşe Teyze. Yani Adnan Koparan gibi bir evlat yetiştirmişsin sana Sen olsun, mutlaka handas. bir türkü biliyorsundur bence. Şükürler olsun hamdar Bize bir türkü söyler misin? Yapamam onu. Söyleyemez misin? Ha. Dardır ya mutlaka bir türkü biliyorsundur. Elbette. Bilemeyen anam ben Türk'ü. bilmem. Eski hiç. manilerden bile bir bildiğin ha. yok mu? Ha, bildiğim yok. Onun ben filmi vardır onda da çok çektik. Onun ikimiz <gülüyor> filme çok girdim ben. Hiç bilmiyor mu Türk'ü? biliyorsundur ya? Bilmeyen anam bilme. Bilmeyen gülüm. Şimdi sen çekiverdin bilmeyen. Ağzına sağlık. Allah sana sağlık, sağ versin aç teyze. Atlan, çok tok çeksinler. Tamam. Benim yerime adlandan çeksin. Çeksin gel. <gülüyor> tamam Ayşe teyzem. Sağoluk. Allah razı olsun. Ağzına sağlık. Allah razı olsun senden. Senin de Allah razı olsun. Ayşe teyze kaç yaşındasın? Sekiz sene altı. Sekiz altı yaşındasın. Maşallah sana. Şükürler olsun. Doğuma büyüme daha marmaralısın değil mi Ayşe teyze? Ha. Babaları sercengiden. Babalar Selcen'den, selcanları. babaları Selcen'den. Ben kendim Dağ Marmara'da sordum. Selcen'e mi gelin gitti? E, hayır. E, hayır. Kocusu. Oradan evet köye geldi. Marmara'ya mı geldi? Hı hı. hı. İçgüveliğine. Şi. Şey, yörüklerim işte. Geri girmiş. Çocukluğun burada geçti ama değil mi Ayşe teyze? Neler yaptın çocukluğunda burada? Annem babam vardı. Tabii onlar da üvek verildi. Hayvancılık mı yaptılar Ayşe teyze? Geçi mi? Geçi, koyun? Geçi, koyun. Sen de gitmişsindir değil mi Ayşe teyze? Dağda baktım geçti, dağda. Dağda geçti hep var. Dağda baktım geçti. Okula gittin mi hiç Ayşe teyze? Buralarda yolduk o zaman. Okula gitsem ben de Ankara'ya. Vali oluyordum. Allah'ın izniyle. Gönderselerdi neler olurdun? Ha, Okul yokduk o zamanla bizim günümüzde, buralarda. Kaç yaşında evlendin Ayşe teyze? On dört. Çok küçük yaşta değil mi Ayşe teyze? <Gülüyor> Gitti Ömer, bitti. Şükür, bu kadar yaşadığımı şükürler olsun. Hamd Allah olsun Allah'ım. Hamd olsun Allah'ım. Bir vesileyle mi evlendiniz? Ha? E, eşinle bir vesileyle mi evlendiniz? Yoksa hani Selcanliliğiymiş amca mı? Selcanliliğiydi de onlar anası babası burada çobanla gelmişler. Burada yerleşmişler, burada kalmışlar. Öyle evlendik. Tanıştınız burada, gördünüz mü birbirinizi, görenek mi evlendiniz? Göremez, görerek evlendik, görenek. Severek mi evlendiniz? Evet, severek evlendik. Nasıl oldu peki düğünü? Düğün mühün olmadı. Nasıl düğün yapmadılar mı? Kaçtık. Ben de kaçtım Ayşe teyze. <gülüyor> Bu selceniler acer herhalde. Selceni çok iyidir. Selcen çok iyi bir namaz kârları. Emme, yine töremi yemeklere etmekler çok kıymetlidir. Kısmır mı diyelim? he Birbirine kadar ekli olmazlar. Biz daha mı ekliyiz diyor? Elbette. Elbette. E nasıl kaçtınız? 14 yaşındasın ya değil mi Ayşe teyze? Çocukluk. Adam densizdi, densiz. Densizdi de da. Ben densizdi. Pekala kaç tane evladın oldu? Beş, ikisi ağrattı. Üçü dünyada benim de Allah manadı olan bir kız var şimdi. Evlendikten sonra ne yaptınız peki amcayla? Hala çobancılığa, hayvancılığa mı devam ettiniz? Hayvancılığa ediyorsun? devam ettik hayvancılığa. Neler yapılırdı daha Marmara'da başka? iş olarak? Ne yapacak? Ya? İşte onun ahartısına, gövertisinde dediğim gibi mal ile alıp satmayla vakit geçirdik. Pekala şimdi sen e, eski devirde görmüş, mesela şu devirde gören bir e, insansın Ayşe teyze. Mesela önceden su yokmuş, yani neler, nasıl 5 çocuk, yani nasıl vaktinizi geçirdiniz? Çamaşır yıkamak, çok zor şartlar. Ama e, anacığım hayvanla, çiğle, hu, bir tane çekildi çeşmelerden sonra da öyle der olduk. Ne zor şartlarda değil ha, mi? Çadırda. Çadırda, çadırda. E, çadırı şey için mi çobancılık yaptığınızda çadırda mı kalıyordunuz? Çadırda kalıyorduk tabi, çadırın önüne geçiyor uğradık, geçiyor bekleyedik. Daha Böyle. sonra yazında köye gelirdiniz, öyle mi yapardınız? E, gelmedik biz, şimdi Sayvantepeliyde bizim dağda vakitimiz geçti, dağda vakitimiz geçti. Şükür o nerede şükür, bu nerede şükür, şükür hala amcanın ismi neydi? Veli. Veli. Veli amcayla nasıl, geçiminiz nasıldı? Alasıl o. <gülüyor> Alasıl o e, Şöyle böyle mi? Attan ben 5 yaşında kadar Attan koparanı. Çobandık dök. Oğlakları güder geldi, ana benim derdi bana. Attan. O günler öyle geçti yavrucu. Bugünlerin hindi ki ne var? Her şey var. Her şey var. Yokluk değil mi Ayşe teyze? Her zamanlar çokluk yolu, çokluk çavudu. Ne var da yine her kazanın her yerden geliyor. Çalıştın kere. Ama Allah'a şükür mesela çok sağlıklısın. Maşallah. Şükürler olsun. Aklımda yere kadar oksanlık yok. Ne zaman dünyaya geldim de evlendiğimden itibar aklımda o, o işte aklımda. Şükürler olsun ona. Çok şükür sana maşallah. Akıl sapılmayı vermesin Allah kimseye. O da Ama azal. işte bu çalışmanın vermiş olduğu bir şey değil mi Aş teyze? Bizler şimdi artık teknolojiyle araba var, ya yani motora biniyorsun ama o zaman her iş ya ayaklarınla. Ay, sırtına bir çocuk oldu. Çocuğun üstüne bir kolağınla sarmadım da daha geçeyim endereyden sulandırdım da çadıra döndürdüm. O günler geçti. Ya, öyle yaşadık kızım. Şimdi ne var şükürler olsun. Evlatların geliyorlar mı yanına? Burada mı kalıyorsun her zaman? Ya, bu ya, bu bak, ay üç bak bakıyor. Atların yanında duruyorsun. Orada orhan onun yanında duruyor. Allah böyle böyle geçe işte günleri. Ne güzel hayırlı evlatlar vermiş Allah sana. hayırlı versin Allah. Hayırlı versin. Burada kalıyorsun değil mi şimdi Burada kal. Burada kal. Burada, burada, burada nasıl geçiyor şimdi? Neler yapıyorsun? Bu Bir şey işleyemeyen kızım. İşleyemeyen aşamada yatıyorum. Allah razı olsun, gelin olsun, bu olsun, damatım olsun. Hazırlıp yediriyorlar. Bu zamana <gülüyor> kadar çalıştım yeter Öngar değil mi? Çalışabilsem daha. Kücüm yetmiyor. Ayağım yorumuyor. Çalışabilsem daha bunlara tapya çapıya gidiyor. Der. Ama kücüm yetmiyor. Hacı'ya gittin mi? Hacı'ya Gittiniz mi? Gittim, ha, gittim, gittim, ha, gitmedim. Belen Canlı ne zaman vefat etti? Yirmi beş sene oluyor, kare, bana mahvede Rahatsız mıydı? Hı? Rahatsız mıydı? Hani, o kadar yaslı değil de derdi, gitti, yattığı yerlerde rahatsız. Ne evet. hani Sen ben... dedin ya nasıl geçiniyordunuz? Alasulu, esette. De. Anlıyor Alas... musun onu şimdi? Ben yani, de alasulu dedim. şimdi acilen söyledi Allah var üstümüzde, üstünde. Tattım geçimi yapamadık dıştaydı. Dışta dışta. Ben ne bari abi işte ayıra girmem. Tolun tolu gittik benle düşünmezdi. O günü geçirdim ben. Dıştaydı derken? <gülüyor> Nerede taşındı? <tutarsan gülüyor> <gülüyor> Nerede taşındı? <tutarsan gülüyor>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 Ya, o da ya Durun bakalım, bir edin mi? Değil mi? Doğru değil mi dedi? Yok. Sabır ettin her şeye. Kız çekişe beni, niye sabır ettim onu sen, niye geçirdin onu diye. diye. Çoluğum çocuğum vardı. Öldüm. Çinledim dünyayı, ne söylediğini bilmiyor. Yavrum. O zaman onu... Ama şimdi de sence kötü değil mi? Sabretmiyorlar mesela. Uzun kötü değil mi sizinkiler anam? Sizinkiler evlilikler yok mesela. Şimdi bir çoluk çocuk oluyor, çoluk çocuk arada kalıyor. Eee çocuğum vardı benim, onu televizyonda aramaya çıkıyor. Ya muh Kötü yiğit de, bahset de o çocuk arada kalmasın. Doğru değil mi? İşte böyle. Şimdi de söz hakkı yok. Hep kadınlarda. İyi mi peki sence? İyi değil. İyi değil. Herkes işini bilmeli, işini yapmalı değil mi Aşi Teyze? Erkekten bir, iki, iki söz çıksiyse kadından biri çıkmalı. Çünkü orta direk, her yere erkek görüyor. Parayı kazanıp geliyor, çocuğunu harcamaya gidiyor. Kadın büyük geçse pazara bile gidemez. Ağırlıysa, ağırlısızsa her yere gider. Dediğim doğru değil mi? Doğru Aşi Teyze.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 İki Ayşe Teyze, yani Adnan Koparan gibi bir evlat yetiştirmişsin, sana. sanatçıysan mutlaka anda. bir türkü biliyorsundur bence. Şükürler olsun, hamda. Bize bir türkü söyler misin? Yapamam onu. Söyleyemez misin? Vardır ya mutlaka bir türkü biliyorsundur. Bile, Küçücük de. Bilemiyorum ben türkü, bilmem Eski hiç. manilerden bile bir bildiğin ha. yok mu? Ha, bildiğim yok. Onun ben filmi vardır, onu çok çektik. On ikimiz misafirime, çok girdim ben. Hiç bilmiyor mu türkü, biliyorsundur ya. Bilmeyen anam, bilmeyen. Bilmeyen Gül. Bilsen çekeverdin, bilmeyen. Ağzına sağlık, Allah sana sağlık, sıhhat versin Aş teyzem. Ağzına çok çeksin gari. Tamam, benim yerime Adnan çeksin. Çeksin gari. gari. <gülüyor> tamam Aş teyzem. Sağolun, Allah razı olsun. Ağzına sağlık, Allah razı olsun senden. Senin de Allah razı olsun.